atlayan ekipler var. Onu söyleyelim. Yani takım olarak böyle çok çok birbirlerine uzak gitmediler. Zaten özellikle ilk atlayıştaki iki şehri bıraktığınız anda yapabileceğiniz çok fazla bir şey kalmıyor. Şimdi burada Gizem bir ufak ekip arkadaşlarıyla bir şeyler konuşuyor diye düşünüyorum. O da atlamış. Şöyle bir çevresine bakındı. Tekrar Luther'a devam etti. Kaskını, yeleğini vesairelerini alacak. Güzel bir kostümmüş. Uzak o kostümlerinden miydi acaba? Galiba. Ya, oyunun zaten bence en güzel noktalarından bir tanesi kostümler bu arada. Çok fazla var. Ben takip edemiyorum bazen yani. Ya, yani ben de zaten yayınlardan ötürü falan iş yoğunluğundan ötürü çok fazla ya, aralıklarla girebiliyorum oyuna zaten. Ee, her gördüğümde şaşırdığım kostümler oluyor hala. Çok e, başarılı çizimler genel olarak. Ya o noktada en temizi bence bu tip durumlarda. Bütün kostümlerdense sevdiğin veya sana hoş... ...tat veren birkaç tanesini genelde kullanmak. Um daha o kafada bir insanım. Um ya. Olabilir yani. Evet, hiç bu şey yok. Çivcivleri, cafcafları yok evet, yani. Um ya. Bembeyazsın, sarmalamışlar seni ve... ...hayatına devam ediyorsun derken burada günün ilk skoru... ...Bloodrapper'dan geldi. Sanırım sadece bir düşürme de olabilir tabii, onu bir kontrol etmek lazım. 11 takım gözükmesi yanıtmasın davulcudan kaynaklı olarak toplamda 11 <gülüyor> evet. takım gözüküyor. İki davulcumuz var, dokuz takımımız mevcut. Ekipler birbirlerine burada bakmaya devam ediyorlar. Şimdi burada Fani, Emvin galiba sesleri almıştı. Birileri olduğunu biliyor zaten atlayışta da gördü. Yakın mesafede takım arkadaşları olduğu için acele etmiyor. Onlarda sakin Karşılarında da egoyispati, Türk Pro ve Duygu Köseoğlu var. Egoist de sanırım orada fark etti Emvin. Memlilerini bir e, o tarafa doğru doğrulttu ama çok başarılı olamayacak. Oo burada fena olmayan bir hasar gelecek Emvin'den. Duygu Bey abi hasar aldı orada. Evet ama kendisini kurtarmayı başardı balkonunda yardımıyla beraber. Şimdi orada canını dolduracaktır. Yakın bir mücadele izleyeceğiz gibi. Burada da yine Kozmik Karınca biraz Onlar hasar almış. Mito'larla oynuyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar bir kontrol edeyim. Aynen. Kozmik, Mito ve e, Kerim Yaman üçlüsü. Yani baya bence iyi noktadalar ve bu ekibin de kısmen tryhard olduğunu bildiğimiz için e, ben başarılı olabileceklerini düşünüyorum. <gülüyor> ben de aynı e, düşünceler içerisindeyim aslında. Bakalım yani burada biraz daha geriye doğru loot yapmaya devam edecekler sanırım İzem ve takım arkadaşları. E, orada o çatışmaya girmek de pek istememiş gibi duruyorlar. Yani girilmesine gerek var mıydı, gerek yok muydu? Evet. Kendi aralarında vermeleri gereken bir karar. Çünkü bu 3'e 3 savaşlarda çok güzel şeyler de yapabiliyorsunuz şehir içinde ama o anda elinize güvenmiyorsanız, ilk oyun riske atmayalım diyorsanız tamamen uzaklaşıp çıkmayı seçebilirsiniz. Ve şu anda ilan hemen burada Barış burayı aldı. Tabii kaldırılacak. Onun da birinci seviye kaskı vardı. Sanırım o yüzden birazcık daha hızlı düştü. Maraz yaklaşıyor o tarafa doğru. Yani iki takım da birbiriyle çarpışmaya çalışırken buraya doğru gelen Ufaktan böyle akbabalar mevcut. Yani abi şehre atladılar, biz yan compound'a alalım, evet. oradan da şehre gidelim. Her zaman tutar bu mantık. Bilal, bir de İzem ve onun ekibi de buradan çıkacaklar, öbür taraftan çıkacaklar. Evet. Burada ufak bir kaos izleme şansına sahip olabiliriz yakın e, dönemde. Yani Barış az önce düşmüştü, kaldırıldı şimdi. Ama çok e, bakma niyetlisi değilmiş gibi. O 2x takmış sanırım. Kar 98'ine. İlhan onlar da hala yani üst e, taraftaki dağın tepesindeki uuu vizirbe güzel bir headshot geldi golyapatiden. Ben de baktım orada acaba düşürebilir mi böyle çift headshot gelebilir mi diye ama tek bir etçatla kitleyip kaldı. Tabii o mesafede bile aslında atılan e, iyi atışlardan bir tanesi. Yani, geçete de şimdi sağ taraftan onlar da açılacaklardı zaten az önce ufak da olsa e, bir çatışmaya girmişlerdi. Ha burada doğruca vizirbein çıkması gerekiyor. Çok Kımar. iyi, iyi spray. Yani gayet net şekilde gördü şimdi burada çete ve temiz bir şekilde indiriyor. Sen söylediğin gibi sol tarafta tuttular şu anda. Yani arka tarafa doğru çıkma, çıkabilirler diye düşünüyorum aslında ama yani tabii ki de onlar da çatışmayı tercih edecekler gibi hissediyorum. Ben olsam ben de yapardım büyük bir ihtimalle. Barıştan evet. neler gelecek? X. Bir atış denemesi. Bu arada Davulcular ne yapıyor? Ben bir yandan onu da merak ettim. Yani atladılar, lootlarını yapıyorlardı ama herhangi bir takım onlara yakın değildi. Davulcu ikiye yakın olan i̇kiye bir yakın evet. evet. Ama Davulcu 1'e çok yakın bir... Ekip yoktu yine orada ciddi bir hasar alacak. Vezir Bey. Şimdi burada... Yine tabii atışlar gelmeye devam ediyor. Yani bu pozisyon kısmen kitlendi. Artık birilerinin düşmesi lazım ama genelde düşen oyuncular üst taraftaki takımların olduğu için haliyle çok fazla skorlar da çekinemiyor. Belki altta açıkta falan birilerini indirirseniz böyle evlerde değil de çıkmaya çalışırlarken o zaman bir şeyler olabilir. Yani bir de karakinde alana bakıyorsun. Koşarak gidebileceğin, gayet rahat oynayabileceğin bölgelerden bir tanesi. Bir de yani şunu da söyleyeyim. Birçok oyuncumuz işte Karakin Esports'a gelir mi acaba? Görür müyüz profesyonel ekipleri falan diyorlardı. Arkadaşlar Karakin Esports'a gelmez. Ben onu Çünkü baştan söyleyeyim. Yani imkansız. teknik olarak imkansız, Sen bu haritaya 64 oyuncuyu atarsan profesyonel oyuncuyu yani üzerlerinde silahlarla bile atsan o kaosu engelleyemez. Bir evet, de evet, silahsız evet. attığını düşün. Oh oh oh yani şu şehirde 4 takım birbirini parçalamaya çalışıyor her oyun. O yüzden ya gelmedi bana Savaş'ı da seçmiştim zaten. E, anlattıklarım e bir döndü. Evet, <gülüyor> gitti yani bu arada acaba. Bu gelir, e-spor'a gelir bu. Gelsin, gelsin. Yani bir de şeyleri falan özlemiştim Bu arada Az önce gördüm işte o... E, ...el bombası desem artık zamanında bomba. Atıyorsun, telefonla arıyorsun... ...telefonun zil sesi geliyor, bam diye patlıyor sonra. <gülüyor> yani Karaki'de en beğendiğim Muhammed olabilir. Alt geçitleri falan patlatabiliyordun atın. C4'ler. Evet. evet. Bayağı güzel ya, alt geçit mevzusu zaten benim ilk çıktığında evet. en hoşuma giden mekanik. Alt telefon sesi bile bana yetiyordu, eğleniyordum bayağı. <gülüyor> Gayet e, keyifli olacak hala da tabi. bir isim e, şu anlık bu süreç içerisinde yok. sub Apollo, çataben. Şu anda da Sub-Ziro oyuna çıktı, koştuğuna başladı. Ufak ufak uzaklaşmaya çalışıyor. Orada çok fazla kalmayacak gibi gözüküyor. Bir egoisti şöyle görür gibi oldular. Kozmik karınca bakmaya devam ediyor. Karşı tarafta rakibini görmüş. Yani yine bir headshot denemesi gelebilir. Ufaktan SKS'ye de geçilmiş. Duygu yine canını yeniliyor. <Gülüyor> Yo, yenileyemiyor. Üzerinde bandajı yok, Eydi yok ve şu anda Egoist Pati'te de sadece ve sadece 4 tane bandaj var. Yani sıkıntılı bir durum. Oyun başından beri de işte çatışıyor olmaları birazcık bu noktada onları sıkıntıya düşüren e, kısım olacak gibi gözüküyor. Yani Sabzıro onların biraz daha üst kısmında senin de söylediğin gibi zaten bandajları e, var sadece ki Apollo güzel bir flank atmış gibi gözüküyor şu anda. Sağ taraftan bir oyuncuyu daha düşürecek. İki oyuncu artık yerde. Türk İlihan. İhran tek başına kalacak bu noktada. Yani biraz fazla denediler o noktada. Biraz da azalmaya başlayınca noktada sıkıntıya düşecekler. Hiç Aynen öyle. Çekilecek. Apollo bu arada Duyguyu da almış ve Sabziro'da eee bir yandan orada savaşa dahil olabilir. Yani bu haritada tek başına kalmak da çok kötü. Yılanı yiyecek evet. hiçbir yeri yok. Her yer çok açık. Hani biz bunu Miramar için söylerdik. Burası bence Miramar'dan beter onu söyleyeyim. Miramar'da araçla falan bir yerlere gidip kafa atabiliyorsun. Ya burada, burada... Öyle bir şansın da yok. Aynen öyle. Yani dağın bir tarafından inmeyi başlamışsan zaten orada açıkta görülürsen bitiyorsun direkt man. Ya çok dikkatli olmak gerekiyor, adım adım planlamak, tasarlamak gerekiyor bazı şeyleri çünkü yani şurada da görüyorsunuz dedim gibi dağın eteğinden şu şehre inecek olsanız, alan oraya kapatmış olsa es kaza biri görse bittiniz yani gerçekten orada saklanacak bir şey yok, kaçacak bir şey yok ki az önce zaten e, burada iki düşen oyuncu ile beraber bunun e, gerçekleştiğini görmüştük. Chateau ben de hala orada de kalan İhan'ı kontrol ediyor olacak o kill puanında çekebilmek için. Şimdi yine burada tabii ufak ufak mini seçimlerinin geldiğinde görüyoruz. Yine DMR'larla ilgili çok fazla konuşmuştuk. Gamebedel double G bulmuş. Gamebedel double bulmuş. Bir 5 puanları var orada. Onlar tabii e, oyun sonunda belki tek bir skor olarak gözükebilir ama onlar e, puan sıralamasında, puan tablosunda düzeltilecek. Evet. Orada herhangi bir kafa karışıklığı olmasın. ben şimdiden söyleyeyim. O sistemle ilgili yine konuşuyor olacağız. İlhan'ı inatla bekliyorlar. İlhan da çıkmayacaktır büyük bir ihtimalle. Alan e, o compound grubunun dışına verene kadar çok... E, tabii daha iyi yapabilecekleri de herhangi bir şey varmış gibi gözükmüyor şu anda. Sabzuri, Apollo ve Chateau'nun üçlüsünün. Onlar da tabii kontrole devam ediyor. Olacaklar İlhan'ı. Şu anda bakışlar geliyor. Amigo orada galiba birilerini duydu ama e, emin de değil veya sadece bilgisini aldı. Ufaktan hareketlenmeleri lazım. 26 oyuncumuz şu anda hayatta. Elenen bir takım da zaten da bulcuydu. Maravaz bir kez daha indiriliyor. Açıyor. Amigo için rahat denemeyecek bir pozisyon. Yani alanın kenarında önünde iki tane takım var. Takım arkadaşlarıyla... Ee, bir yandan gitmeleri lazım ama açılacakları bölgede acaba kimin onları beklediğinden haberdarlar mı? Hadripur. Sağa başlamış bile. davulcuda yakın. Evet evet solda diğer dağın orada hemen. Şimdi bu da dolmuş ve. Evet yani bu hadripur burada tek mahkûsı duhu kaldıracak. Uzaklardan gelen bir mermiydi o yüzden. Çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Kaldırmayı başaracak evet. noktada. Bu ama açıkta kalabilir. Şu anda bu ladder push. Barış buradaysa burada Lutua hava yardım paketine kavuşacak. <gülüyor> bu etkinliklerin bu asla bitmeyecek değil mi bu evet. etkinliklerde? Evet. Hava yardım yok. Yemperleri de devam. Bırakır giderim ya. O <gülüyor> da şey ya. Hava yardım paketi. Beni analiz masasına alın. Yer değiştireceğim. <gülüyor> Gönüllü analistlerden bir tanesiyle anlatıcılık konusunda yer değiştirmek istiyorum yani. Doh, tekrardan sağlığı ciddi bir şekilde azalıyor, azalmış olsa da... ...burada ilk yardım kitiyle en azından canını düzeltebilecek ama... Yani, e, ...kaskı ve yeleği şu anlık çok yaralı gibi duruyor. Oyunun da dakikaları için birazcık problem teşkil edecektir. Bana da öyle geliyor. Şimdi burada Maraz 1-2 atış yaptı. Gördü orayı. Alanın ortasında yani daha doğrusu içindeler. Ee, konumları çok müthiş değil ama kimsenin konumu için genel olarak zaten iyi diyemeyiz aslında karakinde. Ve alt tarafa da inmeye çalışan mezarcı şu an bundan pek memnun olmadığını birazdan bizlere gösterecekmiş gibi bu adrapurla beraber açıktan koşuyorlar. Bu agresif oyuna gerek var mıydı bilmiyorum. Son sargı bezini kullanacak burada barış pıra Groza'sı var. Bakalım nasıl bir savunma izleyecek geriye doğru çekilmesi daha da mantıklı olabilir bence. O da mumya kostümü almış. Ama bu haritada mumya oynarsın evet. bak bu da çok güzel sarı direk yani haritaya uyumlusun. Zaten çok açık bir yerlerden yırtabilmen lazım silah kostümünde de baya bir sarılar var. Var. O benim çok hoşuma gitti bu kadar try artlık iyiymiş. Tek renk iyidir ya. gazi. Yani Havada daralmasıyla da beraber attığı takımın içine birbirine yaklaşıyor olacak. Bir sonraki alanda artık işler biraz şırdan çıkacakmış gibi hissediyorum. Bana da bir yandan öyle geliyor. Şu anda Yesada ileri doğru açılıyor. Yani orada tabii ki de ilerlemesi gerekecek. Onlar biraz daha açıktan dolaşmayı tercih etmişlerdi takım arkadaşlarıyla beraber. Şimdi Barış Bıra mezarcı tarafından e, konum biliniyor ama yani şu anlık burada da bir aksiyon gerçekleşmedi. Ama bir noktada artık mezarcı ve ekibinin buradan e, geçmesi gerekecek diye hissediyorum ben. Ya da daha açıktan bir rotasyon izleyecekler solda e, batı tarafına doğru. Ama şu anlık e, ilerlemeleri çok mümkün durmuyor. Barış Bıra takım arkadaşlarının bu bölgeyi savunuyor olması... Her ne kadar ellerinde yükseklik avantajı olsa da basabilecekleri bir konum değil eğer bombaları yoksa. O yüzden onlar da büyük bir ihtimalle şu anda bu Uu, arkalarına bir hava yardım paketi gelmiş. Bu sanırım alınmamıştı. Şimdi ilk kez alınıyor. Evet. Zaten tütmeye de devam ediyor. Buraya doğru tabii batılar çevrilecekti. Mezarcın dikkatli olması lazım. Kafasını çıkarttığı anda maraz. orayı görecek. Bir tane C4, C4. denedi. Yani C4'ler C4 de kadar kadar. uzak mesafelere gitmeyi evet. biliyor zaman zaman. Öyle bir problem var biraz daha ağır olduğu için e, hmm. yani neredeyse bombanın 3'te 1'i kadar mesafe kat ediyor diyebilirim ben kabaca bir şekilde sekme sıkıntısı yok yani yapışkan bomba evet. aslında 3'te 1'i kadar e, genelde normal bombanın mesafe kat ediyor zaten şimdi burada Gazi'yi görmüş Gazi skor olarak çekidek herhangi bir şekilde zorlanma söz konusu değil Mezacığım araza bakmaya devam etti orada bir iki mermi attı bir tanesi başarılı Kaya'nın soluna doğru bir profile denemesi. Yani 10 tane eldi var şu anda mezarcının. Bunlarla ne yapacağını ben merak ediyorum. Galiba bir alan dışı oyun deneyecekler. Yani denemeleri de gerekebilir. Burada çok sıkışacaklar. Şimdi yeni alan da arkalarından geliyor. Biz e, batı tarafına eğer bu alan kapandıktan sonra kiti geçmek isterlerse e, batı tarafına geçmeleri çok kolay olmayacak. O yüzden bu noktada birazcık sıkışmış durumdalar. Yani 10 kiti kullanabilir diye düşünüyorum ben. Ama bakalım e, nasıl bir rotasyon izleyecekler. Doho orada rakibini görecek. Çok ciddi bir hasar. Evet, bayağı güzel hasar aldın. Hatta burada yani 3. seviye kaskeleko olmasaydı öldüğünü bile görebilirdik biz dohun. Evet Evet, evet, evet. Bayağı bir teşekkür etmesi lazım. Şimdi Yiğis'e doğruya doğru yaklaştı. Hemen burada arka taraftan... Barız'ı gördüm hocam. ...Kadrosu'nu kıstırmak isteyebilir. Onlar da Yargıçtoni ve Vural Üzül'le birlikte oynuyorlardı. Bir kez daha hatırlatalım. bitirilmedi oradaki oyuncu biraz da şey yani istiyorsanız gelin kurtarın kurtarabiliyorsanız daha vurmadık bitirmedik yapabiliyorsanız o denemeyi yapın dediler şimdi burada kozmin karınca barış burayı almış marazda bitirilen oyuncu oldu hemen onun loot'undan bir iki bir şeyler alındı yani bu kadar aksiyon arasında bir kişinin de arka tarafta davulcuyu görmemesi o kadar İlmez. acayip ki yani davulcu ne zaman gelecek alana merak ediyorum ve böyle tahminen koşarken falan denk gelinecek. Çok alakasız denk gelinecek yani. Hani o karşılaşmada, savaşlara falan katılmadığı için. 42 Davulcunun 50 aid toplayıp... Alan dışında. Alan dışında basması. Davulcuyu görüyorsun. Davulcu geziyor burada. Davulcu <gülüyor> evet. mutlu şu anda. Burada tabi ayak sesi de yaptığı için şöyle bir yanılgıya da düşürebilir. Tamam burada kubbenin içinde birisi var. Ve... Orada belki de bir takım mevcut. Bizim ses vermememiz lazım. Halinde sizi de yanıltacak. Ekstra bir etmen daha. Evet onlar alan dışından dolaşmayı tercih etmişler gibi. Oooo Sabziro çok kötü şekilde burada açık verdi sol tarafına Yeisso. Beklemediği bölgeden geliyor ve hemen mermilerini atıyor. Takım arkadaşları yaklaşmaya çalışacaklar ama baskı tabii ki devam edecektir diye düşünüyorum. Senin sevdiğin Mumya da geldi. Apollo burada Sabzirun'un yardımına koşuyor olacak. Yani hala alan köşesinde İki takım arkadaşını zaten kaybetmişti. Şimdi biraz da alanın daralmasıyla beraber artık biraz daha problemli bir noktaya doğru ilerliyor olacak tek başına. Oh, bu Adipur. Oyun alanına düşmüş. Ben mermiyle de düşmüş <gülüyor> olabileceğini düşünüyorum. Yani hani mermiler gelmiştir hep konuştuğumuz gibi son oyun oynadığından gelmiştir. Alan dışı koşuyordu onlar. Alan'a gerçekten dümdüz düşmüş olma ihtimali yüksek. Doh da çünkü %10 candan 8 bastı az önce. Ha, Hala da yemeye devam ediyor. Biraz kötü bölgede evet. kaldılar. Mezarcide 11 var. Belki de 8'leri kalmamış bile olabilir onların. <gülüyor> o da bütün mezar <gülüyor> takım arkadaşları da almış. Şimdi burada gamebedel Nisa'yla beraber ileriye doğru çıktı. Yine Ufak ufak, sıkıntılı bölgedeki oyunculardan bir iki tanesi diyebiliriz. Burada görecek. Denbiler yani başarılı ama Mito'ya... İsteyen hasar gelmiyor. Evet. Mito'ları hiç görmedik bu arada oyun başından beri, sanırım. Değil mi? Bir savaşa girecek oldular, sonrasında ne yaptılar? O bölgenin çözümlenme sahnesi yoktu. Şu anda mezarcıya doğru yaklaşan bir Doh var. Valla zaten kaldırmış galiba. Orada e, alan dışında senin söylediğin gibi düştü. Büyük ihtimalle AD basmak konusunda birazcık zamanlama hatası yapmıştı. O zamanlama hatasının ardından da takım arkadaşı kaldırdı. Tekrar döndüler. Apollo kubede beklemeye devam ediyor artık geriye. Sadece sekiz takım kaldı. Bitti gözüktü. Mezarcı da burada gözükmüş. Geçete Kaso. uzaklardan. Evet, çok iyi bu arada. Evet bayağı iyi. Güzel hasarlar. Şimdi burada eminliği sahip fark edecek tabii onların da aslında e, kötü yerden koştuklarını, sıkıntılı yerden alana girmeye çalıştıklarını söylemiştik haliyle birilerinin e, radarına gireceklerdi. O girdiler. Sonrasında da pıtır pıtır pıtır düşürüldüler. Bitirme henüz gelmedi. Belki de kaldırabilecek süresi vardır. Çok hızlı gelen bir alan değil çünkü bu. ve dördüncü alanda artık dakika 21'de kapanıyor burada. Hyper burada ilerleyecek. Yani Davuc'u da arkalarında <gülüyor> ama tabii bundan haberleri yok. Bakalım yani ilk Davuc'u bulan ekip e, hangi ekip olacak? Şimdi burada Emin de alanın köşesinde tam içinde olmasa da bir yer bulmayı başardı. Alan gelene kadar en azından etraflarını biraz daha kolaçan etmeleri için. ...kanı almayan bir nokta gibi gözüküyor. Ama tabii e, bütün takımlarda benzeri durumlar içerisinde hepsi alana doğru girmeye çalışıyor. Evet Doğu burada yaklaştı mesela ama onların yavaş yavaş artık üst tarafta kayalara sızması lazım. O kayalarda bekleyen bir Apollo var. Apollo diğer tarafta mı yoksa yakını kontrol ediyor mu? Tam emin olamadım X-Ray'den. Ve... ...bu kayalara sızamazlarsa yapabilecekleri alternatif bir plan yok belki... Önce ...şöyle bir game bedeli almak isteyebilirler. Game bedel mermilerden son saniye güzel kaçtı ama... ...mezarcı yere yaptığı için kalkana kadar Hyper burada affetmeden... ...tık tık tık tık tık mermileri yağdırıyor. Evet kaldırılacaktır mezarcı. Oo double Q olacaklar. Double Q buldu. Gayet net, gayet temiz bir oyun. Şimdi burada yine Mito bir tane skoru çekmiş, 5 skorlu bir game bedel var bundan evet. artık alan ama yani onun da işi çok zor. Bakar mısın? Üzerine mermiler geliyor ve ne yazık ki sıkışmış pozisyonda sonunda onlar da oyuna veda edecekler ve 5 skor aralarında davulcu var mı demin değilim. Burayı kapatıyorlar. Apollo bir şeyler gördü gibi düşünüyorum. Yani bir baktı orta tarafa doğru ama da dışına doğru baktı biraz. Oradan kurtulması Apollo'nun çok kolay olmayacak. Blood Ripper ve Doha ikilisi e, ilerlemeye başladı. Belki onları birazcık kendine siper olarak kullanıp arkalarından devam etmeye deneyebilir ama şu anki kişi çok kolay gibi durmuyor. Yine Vezir Bey. Artık yavaş yavaş boyuncuların hareketi geçmesi gerekiyor. Şimdi burada do O aksiyonlardan bir tanesini gerçekleştirebilir. Apollo. Bakın <gülüyor> hareketleniyor. 3x Sprey'in hedefinde kalacak. Ama kim düşürdü? Vlad Rapper düşürmüş. Çok fark etmiyor zaten aynı takımdalardı. Ola beraber mezarcıya az önce közülük pozisyonda kaybetmişlerdi. Şu an dördüncülüğe kadar geldiler. Dört skorları var ve Belki de ilk 3'ü alacaklar. ben cümlemi bitiremeden Yeisto da burada headshotlara kurban gitti. Evet bir anda 2-2-1'lik bir durum oluştu ve şöyle bir durum var Bloodrapper ve Doh arkalarındaki oyuncudan pek haberdar gibi ama onlar biraz daha uzaklaşmışlar Vezir Bey'den. Sanırım Mito o tarafta Vezir Bey'in tarafında bir oyuncu olduğuna haberdar gibi. Bakalım aşağı doğru inecekti ama O, o da açıkta yakalanınca burada Bloodrapper tarafından katledilecek. Kabatası stadyumda havada indirildi ve bir anda maçın sonuçlandığını gördü.